Selamun Aleyküm, hayırlı günler sevgili arkadaşlar. 2022 yılını bitirmek üzereyiz. Miladi olarak 2022 yılını bitirmek üzereyiz ve Hicri 1444 içerisinde de ilerliyoruz. Bu 1444-1445 geçişiyle ilgili özellikle bu yıl itibariyle çok fazla konuştuk. Çok fazla konulara temas etmeye çalıştık. Özellikle dünya üzerinde Oynanan oyunlar, kimin globalleşenler dediği, kiminin küresel güçler dediği, kiminin üst akıl dediği, kiminin şeytani nizam dediği kuvvetin insanlığın geçmekte olduğu bu ahir zaman çizgisindeki önemli döneme işte önemli köprüde insanlığı etkileme çabalarıyla ve yoldan çıkartma çabalarıyla ilgili neler yapmak istediği, neler yaptığı konusunda çok fazla konuş, konuşuldu. Gerek bizler gerek bu konuyla ilgili uyarı maksadıyla bazı açıklamalar yapmaya çalışan arkadaşlar tarafından özellikle Türkiye'de, İslam coğrafyasında da en yoğun olarak Türkiye'de hatırlatma maksadıyla, uyarma maksadıyla pek çok konuşmalar yapıldı. Ve yapılmaya devam ediyor. Allah'ın izniyle de devam edecek. Şimdi genel bir toparlama bu yılla ilgili genel bir durum analizi yapmak üzere muhakkak her biriniz dönüp geriye doğru bakıyorsunuz. Hangi konularda Hangi aşamaları kaydettik? İlerledik mi? Geriledik mi? Kazançlarımız neler? Maddi manevi kayıplarımız neler? Neler yaşıyoruz? Bu yaşadıklarımıza göre neler yaşayacağız? Bu son bir yıl yaşadıklarımızla daha önce yaşadıklarımızı karşılaştırırsak nerelere geldik? Ne yapmamız gerekiyor? Ne yaptık? Ne oldu? Ne olmadı? şeklinde muhakkak muhasebe yapıyorsunuzdur. Ki yapmalıyız, yapmalısınız. Ayrı zamanın önemli noktasında olmak üzere önemli... Geçiş noktasında olmak üzere ki noktadan kastımız 1441-1444 arasındaki geçiş. Yayınlarımızda hep bahsediyoruz. Evcid harflerinin bittiği yerden itibaren başlar, hadisleri var. Peygamber Efendimiz'den gelen ki bunların hep 1441 olduğunu 1441'e Vurgu yaptıklarını daha önceki yayınlarımızda anlattık. ilk defa dinleyen kardeşlerimiz için de tekrarlayalım. 1441 Hicri senesi yani miladi olarak 2020 yılına tevafuk eden o 2020 ile başlayan dönem 2023'e kadar olan ki 2023'ü de büyük kısmını içine alacak şekilde ilerliyor. 1441 ile 1444. Hicri yılları 1444'ün sonu 2023'ün ortalarını geçiyor. Bu tarihler arasında bir geçiş döneminden bahseder. Hadis-i şeriflerde ve bundan sonraki dönemde de 7 yıllık bir çizgi çizer. 2023-2030 arasında. Önemli devre olarak burayı tanımlar ve hadiselerin artık tespihin dağılmasındaki tespih tanelerinin birbirini takip edercesine hızlanacağını ve peşi sıra devam edeceğini anlatır ve Vesselam. Bunun içinde afetler vardır, felaketler vardır. İnsanın bu geçişinde önem arz edecek olan kıtlıklar vardır, susuzluklar vardır. Sıkıntı üstüne sıkıntı tarif edilmiştir. Bu tariflerin yanında da sabredenlerle, Allahu u Teala'nın sabredenlerle beraber olduğu da açıklanmıştır arkadaşlar. Bunları da defaten söyledik ve bu konuda araştırma yapan değerli Arkadaşlarımız da söylediler. Bir kısmı frekans tarafından anlatmaya çalıştı. Bir kısmı yaptıkları analizler neticesini vermeye çalıştı. Bir kısmı bu e, globalleşilen süreçte globalleştirilmeye çalışan güçlerin ya da küresel güçlerin o dergileri vasıtasıyla verdiği mesajlar üzerinden ki ekonomist olsun, Times dergisi olsun Verdikleri mesajlar üzerinden onların bu mesajlarla neler yapmaya çalıştıklarını ve bunun aslının ne olduğunu anlatmaya çalıştı vesaire. Dolu bir yıl ve çok değişkenlik arz eden ve pek çok kırılma noktalarını içinde barındıran bir yılı tamamlamak üzereyiz. Daha önceki senelerde de 2020-2021 döneminde de bu geçişle ilgili konuşmalar çokça arkadaşımız tarafından konuşuluyordu. Ki pandemiyle ilgili, hastalığın ile ilgili, zombileşmeyle ilgili, virüslerle ilgili vesaire pek çok konu yaşanmıştık ki bir e, giriş süreci olduğunun anlaşılması adına da savaşların da başlaması ve hızlanması ile beraber artık insanlık hakikaten bir devrin başka bir devre ...açıldığı ve büyük bir geçiş içerisinde olduğunu idrak etmeye başladı. Burada deccaniyet dediğimiz sistem kendini tamamen ifşa ederek artık göstermeye ve yayınlamaya başladı. Aslında daha önce de gösteriyordu ama ne kadar da anlatılsa anlamayanlar için... ...ısrarla anlamayanlar için bu süreci algılamak zordu ki e, maalesef pas geçtiler. Bu süreçle ilgili bilgi de alamadılar... Bu deneyimle kendilerini toparlamak üzere de hareketle de edemediler derken büyük kayıplar oldu. 2000'den sonraki dönemde maalesef Rabbani çizgi üzerinde, Rahmani çizgi üzerinde durmakta zorlanıldı. Ve dönem icabıyla yine bu zorlu süreç fazlasıyla artarak devam ediyor. Ve Deccaliyet'in oynadığı oyun artık kendini tamamen açarak ve ne yapacağını söyleyerek, maksadının da ne olduğunu da belirterek yoluna devam ediyor. Ki Deccal'in fiziksel olarak zuhurunun da yaklaştığı bir dönem içerisinde olduğumuzu artık herhalde bütün arkadaşlar anlamış durumda. Deccaliyet bütün hızıyla yoluna devam ediyor. Deccal'in dizamı yani şeytanın planı, Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar burada insanlıkla birlikte insanlığın yürüdüğü yolda, Adem oğullarının yürüdüğü yolda her daim bu yolu etkilemek, değiştirmek üzere çalışmış olan bir sistem arkadaşlar. Bir kere olayı başından anlayarak sıkı tutmak lazım. Adem Aleyhisselam'ın Habil ve Kabil hadisesiyle birlikte oğullarından birinin diğerini şeytanın fitnesiyle, vesvesesiyle, kiremesiyle, öldürmesiyle başlayan bir büyük kayıplar dönemi yaşayarak devam ediyoruz. Şeytan lafta anlaşılması çok kolay ancak uygulamada yaptıklarının algılanması, kurdukları tuzakların fark edilmesi hakikaten güç olan ve savaşmakta da Adem oğlunun zorlandığı bir varlık olarak kovulmuş ve kıyamete kadar süre verilmiş bir varlık olarak yoluna devam ederken insanlığın içinde bulunduğu süreçten neyin neden kaynaklandığını anlaması için şeytani nizamı ve planını ne şekilde çalıştığını çok iyi bir şekilde idrak etmesi lazım. Şimdi şöyle sorular soruluyor. Yaptığımız programlarda da sizlerden gelen buralarda da çokça rastlıyoruz ki ya bu adam dünyayı yok edecek değil. Yani. Neden kendi senin de üzerinde yaşadığı dünyayı yok etmeye çalışsın? Ya da neden savaşlarla belli bölgeleri yok etmeye çalışsın? Neden kurduğu planlarla, bulaşıcı hastalıklarla Yok etmeye çalışsa Sonuçta kendi de yok olacak şeklinde yaklaşımlar var. Şeytani nizamın tam olarak anlaşılmamasından kaynaklanan yaklaşımlar var maalesef. Şeytani plan burada hem bir noktadan diğer noktaya istediği zaman gidebilen, istediği şekilde geçebilen, aynı zamanda boyut değiştirebilen, bedensel olarak bizlerin arasında bulunabilen şeytani insanlar olarak bulunabilen, pek çok şekle girebilen, özelliklere sahip tehlikeli bir varlık. Ve bizim A noktasından B noktasına giden bir yolumuz nasıl var ise, allah Teala bu yolu bize çizdiyse, şeytanın da planı, bütün işi gücü burada, bizim A noktasından B noktasına giden planımızda yapmamız gerekenleri engellemek ve geciktirmeye çalışmak. Ve burada her türlü yolu, Mubah olarak her türlü oyunu oynayarak bu geciktirmeyi, bu yapmaya çalışıyor. Yani sürekli savaş halinde olduğumuz bir e, güruh olduğunu ve etkiledikleri insanlar vasıtasıyla da kendi kitlesinin sürekli arttırdığını ve arttırarak devam ettiğini maalesef görüyoruz. Kanallık nizamın kontrolü ele geçirmek için insanlığın yürüdüğü yolda Rahmani istikamete yürüdüğü yolda yolu engellemek ve geciktirmek için yaptıkları artık gün yüzü gibi açıldı ve açık açık ve yapacaklarını da söyleyerek artık ilerlemeye devam ediyor. Adam diyor biz frekansla ilgili dünyanın frekansını değiştirecek bir çalışma yapacağız. Bunu da diyor tam 8 Kasım'da başlatacağız. İşte şu, şu, şu tarihte başlatacağız. Bir taraftan İnsanın kalbine ve zihnine korku salarak bir taraftan da yapacağı eğer yapabilirse, başarırsa bakın yaptım nasıl benim gücüm, kuvvetim size yetiyor şeklindeki maksadıyla birlikte insanlığa doğru geliyor ve sürekli hamle yapıyor. Ve az önce söylediğim gibi insanlık yaralanan, berelenen ve etkilenen ve maalesef karanlık gücün etkisi altına giren kardeşlerimizle birlikte güç kaybediyor. Şimdi bugün en önemli söylemek istediğim konu kaybedilen bu gücü tanımlamaya çalışırsak, yani iki tarafı da tartıya koyup 50 birim ve 50 birim olarak güçle birlikte şeytan-Adem Aleyhisselam'ın başladığı oyunda o günden bugüne kadar getirdiğimizde 50 birimle 50 birim olarak bunu koyarsak ki. Dünya insanında da bunu e, rakamsal e, olarak değerlendirirsek işte 8 milyar insan varsa dördü karanlık tarafta tarafa geçmiş dördü aydınlık tarafta e, yolla devam ediyor şeklinde bir oranlama yapmamız çok zor. 50 birimle 50 birim devam eden kuvvet aynı şekilde sürerken sayılar sürekli değişkenlik arz ederek bir taraf 7 milyarken, 7,5 milyarken bir taraf 1 milyar ya da 500 milyon olabilecek düzeye inebilir. Hatta bunun daha da altına da inebilir. Bir taraf 7 milyar, 800 milyonken bir taraf 200 milyona da düşebilir. Ancak burada değişmeyen bir nizam var ki o başta verilen 50 birimle 50 birimlik kuvvet. Rahmani taraftan devam edenler oran olarak %5'e dahi düşse o yüz kişideki beş kişi o elli birim kuvveti ve kudreti alıp uygulamakta ve kaldırmakla ve yürümekte mükellef. Yani koltuklar boşalsa da kalanlar o yükü alıp taşımakla mükellef o yükün karşılığını vermekte mükellef arkadaşlar. Bir kişi dahi kalsa Allah-u Teala'nın nizamını... Kuvvetini ve kudretini dünyada allah Teala'dan aldığı kuvvetle uygulamaya çalışan o 50 birimlik kuvveti kullanacak manasına geliyor. Yani demeye çalışıyorum ki ne kadar kayıp olursa olsun, şeytani nizamın etkisi altına girmiş olan ne kadar insan olursa olsun, kalan sahalar bizim de diyoruz ya, kalanların kuvvetinin, kudretinin ve sorumluluğunun da, Artacağı, hallerin yaşanacağı ve bu e, savaşta bu hallerin uygulanacağı dönem içerisindeyiz ve daha yoğun olarak da buraya giriyoruz. Yani bilinç sahipleri, idrak sahipleri ve dahi daha da önemlisi iman sahibi olan imanın altını kırmızı kalın kalemle çiziyoruz ki iman sahiplerinin hem kuvvetlerinin Artacağı hem de sorumluluklarının da artacağı ve daha büyük sorumluluklarla ve daha büyük adımlarla ilerlemesi gereken döneme giriyoruz. Deccaliyet kuvvetleniyor, deccaliyet ilerliyor ise Allah-u Teala'nın askeri olarak Allah-u Teala'nın nizamını sürdürecek olan Allah-u Teala'nın ile birlikte karşı kuvvet üzerine yürüyecek olan savunmadan çıkıp artık ileri adımla taarruza geçecek olan ve geçmesi gereken geçmesi gereken kardeşlerimizin ki cihatın özünü teşkil eden konudur. Vakti saati girdi ve ilerleyen dönemlerde de yoğunlaşarak devam edecek Allah'ın izniyle. Bu savaşın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanda olacak olanları anlatırken özellikle ahir zaman, final zamanı, son dönemlerde yaşanacak olanlarla ilgili en önemli evrelere giriyoruz önümüzdeki sene ile birlikte önümüzdeki miladi olarak konuşursak 2023 ve 2024 seneleri decaliyeti yine yoğun olarak yürüyeceği, yoğun olarak planında programına devam edeceği ve ilerleme kaydetmeye, daha büyük ilerleme kaydetmeye çalışacağı dönemler iken 2025'ten itibaren ilahi Nizam'ın ki e, Kur'an-ı Kerim'e dayanarak bunları söylüyorum. Kur'an-ı Kerim içerisinde belli ölçülerle, hadislere de, hadisleri de isnat ederek aldığımız bazı bilgiler var. Ki cifir ilmiyle bu bilgiler verilmiş. Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam'dan Hz. Ali'ye nakledilerek radıyallahu an, bu bilgileri istinaden 2025 ile birlikte başlayan dönemde ilahi nizamın taarruzu ile ilgili daha çok daha çarpıcı ve çok daha büyük hareketler olacağını öngörerek bugünden konuşmaya başlayabiliriz. Söylemeliyiz ki bu önümüzdeki 2023-2024 döneminde iman sahipleri özellikle Allahu Teala'dan aldığı kuvvet ve kudretle yürümesi gereken bizler artık daha büyük bir bilinçle ve oynanmakta olan oyunun tamamen idrakiyle buradaki hamlelerin nereden nereye gideceği, konusundaki öngörülerle birlikte her attığı adıma, gün içinde aldığı her nefeste birlikte attığı her adıma dikkat ederek hiç boşluk vermeden yürümek zorunda olduğu ve bu ilahi yürüyüş sırasında yaradan bereden korunmak üzere öncelikle kendi maddi manevi bütünlüğünü muhafaza ettiği. Ondan sonra aile ifradı ve çevresindekileri de muhafaza etmeye çalışacağı ve daha da büyük kuvvetle ilerlemeye çalışacağı bir dönemdeyiz. Bu iman kudretiyle birlikte tekrar tekrar tekrar söylüyoruz. Tüellerden, ibadetten, ibadete daha çok yaklaşarak, sadakaya daha çok yaklaşarak, olumlayarak, her şeyi olumlu düşünüp olumlu yani hayır temelli yürüyerek ilerlemesi çok önemli. Nedir eskilerin yaklaşımı bir insanın tanımı ile ilgili? Peygamberleri dahi öyle tanımlarlar. O hayır kişidir ve hep hayır konuşur derler. Hep hayır konuşacağız. Vuran, kıran, yıkan, ölen, biten, batan, iflas eden, hasta olan, geri düşen, afette, felakette, zarar gören, şu olacak, bu olacak şeklindeki olumsuz, tamamen olumsuz yaklaşımdan ve niyetten uzaklaşıp sürekli hayırla, Sürekli hayırı çağırarak, sürekli olumlu cümlelerle dua ederek, sürekli olumlayarak, sürekli şükürle ve yanında tabii ki olmazsa olmaz sabırla birlikte ama hep sağ tarafta. Hep Rahmani tarafta durarak şeytani nizamın her zaman afetleri, felaketleri, karışıklıkları, kaosu, ekonomik çöküntüyü, e, sağlıkla ilgili kayıpları, hastalıkları vesaire hep ön plana. Alıp bizleri de bu tarafa çekmeye çalıştığının farkında olarak ve bunun karşısında hep hayırla, hayır niyetle, hayır adımla, hayır amelle yürüyüp dualarımızı da hep hayır temelli olarak. allah Teala'ya hep bana ver. Allah'ım bana sevgi ver, dostluk ver, barış ver, huzur ver, zenginlik ver, maddi, manevi kuvvet ver, kudret ver şeklinde. Aman Allah bana bunu verme, bunu benden uzak tut, bana musibet gönderme şeklindeki dualarla değil. Allah'ım bana ver, Allah'ım bana hayır ver. Sen var edensin, beni var olanların en kuvvetlerinden eyle, beni sadıklardan, sıdıklardan eyle şeklinde. Hep doğum olumlu olumlu duayla, şeytana karşı, onun sergilediği bütün olumsuzluklara... Ve artık hayatımızı içine kadar girmiş olduğu özellikle medya ve sosyal platformlar vasıtasıyla verdiği sürekli negatif mesajları karşısında hayırla, Allah-u Teala'dan gelen kuvvet ve kudretle buraya dünyaya ilk geldiğimiz o saf ve temiz halimizi muhafaza etmeye çalışarak yürümekten başka yolumuz yok arkadaşlar. Bu yolda daha bilinçle, daha oyunun ne olduğunun farkındalığıyla ve ne yapması gerektiğinin farkındalığıyla yürümemiz gereken dönemin içerisindeyiz. Önde sıkıntılar olduğu, darlıklar olduğu, savaş halinin olduğu, afetlerin, felaketlerin olacağı vesaire ile ilgili şu olacak, bu olacak şeklinde pek çok şeyler konuşulacak ve olacak da çünkü ayır zamanla ilgili Peygamber Efendimiz'in anlattığı, hadiseler, hadis külliyatında boşuna anlatılmadı. Bunlarla ilgili bizi uyarmak için anlattılar. Ve bunlarla ilgili pek çok sorular yöneltti ve Peygamber Efendimiz bunları mıkmadan, usanmadan cevapladı. Taa 1400 yıl öncesinden, 1450 yıl, 1500 yıl sonrasıyla ilgili çok detay bilgiler verildi. Neden? O dönem deccaliyete karşı ne şekilde hareket edilmesini, Neler yapılması gerektiğini tanımlamak üzere. Dolayısıyla safiyet ve bilgi, bilgiyi de ilim merkezli açılım olmak üzere daha açarak, daha ilerleterek ve İslam'ın bize verdiği ilimle ilgili hediyelerini de kullanarak bolca zikirle, bolca kelimeyi tevhidle, bolca salavatla, bolca istiğfarla, Estağfurullah ve Estağfurullah ve bolca Bismillahirrahmanirrahim zikriyle namazlarımızı, ibadetlerimizi tam ve vaktinde yapmaya çalışarak sürekli temizliğimizi muhafaza etmek açısından abdestimizi koruyarak, abdestli yaşamaya çalışarak ve bulunduğumuz alanları koruyarak evlerimizi, baklarımızı, arabalarımızı, iş yerlerimizi, çalıştığımız ortamları buradaki manevi elektriği, buradaki manevi direnci, buradaki manevi kudreti temiz bak muhafaza etmeye çalışarak devam edeceğiz. Kaç kişi kalırsak kalalım. O 51'im bu 51'im kuvvet hep burada duracak. Allah-u Teala'nın verdiği kuvveti alıp ne kadar taşıyabiliyorsan o kadar alıp taşıyacaksın. Ne kadara gücün yetiyorsa o kadara talep edip daha fazlasını taşıyabilmek için de Allah-u Teala'dan güç kuvvet isteyeceksin. İsteyeceğiz. Biz isteyeceğiz. Allah-u Teala her şeyi ondan istememizi istiyor. Her şeyimizi allah Teala'dan isteyeceğiz. Bağımızın 24 saat boyunca, 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz devam ettiğinin idrakiyle ve farkındalığıyla devam edeceğiz. Manevi kuvvetimizi ve kudretimizi bozmadan, düşmeden her daim yukarıya doğru allah Teala'nın rafi sıfatıyla, yükselen, yükselten sıfatıyla ona ilerlemek suretiyle, ona yürümek maksadıyla yükseltmeye çalışarak yürüyeceğiz. allah Teala'nın bütün sıfatlarıyla ve isimleriyle bize vermiş olduğu kuvvetle, kudretle, rahmetle, koruyuculuğuyla birlikte ilerlemeyi ondan isteyeceğiz. Kalbimizle zihnimizi bir tutmaya çalışacağız, akıllı olacağız, gelebilecek tehlikeleri önden görmeye çalışacağız. Geldikten sonra, yaralandıktan sonra tamir ve tedavi etmekle uğraşmaktansa yaralanmadan önce oralardan nasıl geçmemiz gerektiğinin planıyla, programıyla ve bunun hazırlığıyla yürümeye çalışacağız. Akli melekelerimizi biraz daha kullanarak, biraz daha yukarı çıkartarak, hissiyatımızı daha öne, keşif gözüm, gözümüzü açmaya çalışma, çalışmalarımızı daha öne alarak, birkaç merhale yukarı çıkmaya çalışarak, her günümüzü dünden daha iyi olmak üzere, yarınımızı daha yukarıda tutmak üzere, daha yukarıya ulaşmak üzere hareket edeceğiz Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşler, burada birlikteliğin, bütünlüğün, gücü kuvveti artırma konusunda, gücü kuvveti kullanma konusunda ne kadar önemli olduğunu bilerek kendimizle birlikte çevremizi, çevremizde bulunan insanları, ailemizi, yakınlarımızı, ümmeti Muhammed'i, inananları, iman sahiplerini kulu gözeterek, imandan uzak olanların imana gelmeleri, islah olmaları ile ilgili duamızı ederek, hayır istikametinde severek, isteyerek ee, ilerleme, Allahu Teala'ya giden yolda ilerlemek maksadıyla aldığımız her nefeste bunu unutmadan yürümeye çalışacağız. Burada pek çok metotlar var. Pek çok metotları defalarca anlattık. Hangi metot daha uygunsa, hangi metot kalbinize daha yatıyorsa tabii ki onunla ilgili savunmalar olsun, ilerleme konusundaki uygulamalar olsun. Onları uygulayacaksınız ancak temelde olması gereken ilahi plan içerisinde ibadetlerimiz Öncelikle fazlanın yerine getirilmesi ve çokça zikirle birlikte Allahu Teala'nın isimleriyle, ayetlerle, kelimeyi tevhidlerle, salavatlarla yapılan zikirlerle birlikte kendimizi her an daha yukarıya, daha üst seviyelere ve Allahu Teala'nın ilahi nizamı içerisinde ondan aldığı kuv kuvvet ve kudretle hep bir adım daha ileriye götürmek üzere inşallah hareket edeceğiz. Hareket edelim sevgili kardeşler. İnşallah hayırlara vesile olsun söylediklerimiz. Allahu Teala hepimizi sadık ve sıddık kullarından eylesin. Allah'a emanet olun.